Bir haber var. Ben okuyayım istiyorsan sana. Tabii ki buyurun. Ee, bu yine depresyonla alakalı biliyoruz. Uzun süredir ekranlarda yok Merve Boluğur. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve eski eşi Murat Dalkıcı üzerinde hala konuşulan Merve Boluğur'dan imalı bir paylaşım gelmiş oynadı birçok dizi tutmadı, depresyona girdi, saçını evet. kesti, tedaviler gördü diye birçok iddialar vardı abi. İddia Yok. diyelim, iddialar İddialı. vardı. Son paylaşımında ise kime, e, kime ne sistemde bulunduğu hakkında e, sosyal medyada haberler dönüyordu. Şöyle bir paylaşım yapmış. "İnsanın yaşadığı en büyük ceza başkalarının kendi hakkındaki düşüncelerdir. Onlar ne kadar umursa onları ne kadar umursamazsanız o kadar özgürsünüz." notunu düşmüş. Evet. Şimdi abi diyelim bir projen, bir dizin tutmadı. Üstünü üsttük. Bir tane daha denedin. O da tutmadı. Yani bunun önlemini nasıl alması gerekiyor bir insanın? Tamam. O Sadece zaman, dizi oyuncularından değil. Tamam. Hem berbe dolu üzerinden. Her hem de anlamda. genelleme yaparak. Yani ee, değerli dizi oyuncularımız. Çünkü şöyle bir şey, buyur, araya buyur. giriyorum abi. Şöyle bir şey var. Zirvedesin. Çıktın. Bir anda düşüşe geçtin. Doğru. Bu düşüşü engellemenin. Ha, engellemek derken hem zihinsel olarak engellemenin formülleri. Yoksa düşüş ee, düştüğün zaman ekranda izleyici çektiği zaman düşüşe geçiyorsun. Hani birden tekrar ulaşman zor. zor Şimdi o zaman şu ana an... kameraya yönelerek belli bizi oyuncularımız, sanatçılarımız, şarkıcılarımız, bilim insanlarımız, herhangi bir gencimiz veya yetişkin insanımız. Siz zirve yaptığınızda o dopingler belki moral motivasyonunuz çok iyi olabilir. Satışlar artabilir, reytingler artabilir. Ne zaman ki düştüğünüzde veya düşüşe geçtiğinizde işte o sizi bir rampa gibi düşünmeniz lazım. İkinci bir hayatın, kaderin cilvesi, nasibin ve gayretiniz ölçüsünde yeni bir platforma zıtlayacak. Bunun için bunu bir fırsat olarak görün. Başkaların sizin kafanıza silah dayar gibi yorumları, negatif yorumları, küfürleri veya tehditleri veya yapamazsın gibi yönlendirmeleri sizi demoralize etmesin. Siz kendi varlığınızı keşfedin, farkındalığınızı arttırın, projelendirin kuyunun en dibine düşseniz bile mesela dönüşü muhteşem oldu diye sözler duymuşsunuzdur bu daha çok e, gerek basın gerek televizyon dilidir sanatçılar için kullanılır daha çok bu hepimiz için de kullanılabilir eğer düşünüz, düşünsünüz kötü olduysa bu şu demek dönüşünüz muhteşem olacak o yüzden mutlaka bazı, bazı, bazı, bazı şeyler olur. üst üste gelir ya abi. şimdi Merve bol durumda bu eşinden ayrıldı bir marka çıkardı, onda da istediğini bulamadı, şu an bir projesi yok önümüzde bekleyen ve hani sürekli şeyden bahsediliyor. yurt dışında bir ülkeye gitti ve orada psikolojik yardım aldığından dolayı kaynaklanıyor. Çünkü bizim de burada söylemek istediğimiz aslında şu. Her tabii. inişin bir çıkışı vardır. Tabii. Her çıkışın bir inişi olduğu gibi. Tabii. Kesinlikle var. Her tabii. çıkışın bir inişi kesinlikle var. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene hiç fark tabii. etmeyecek. İlla göz önünden ayrılacaksınız. Kesinlikle. Belli bir süre ayrı kalmamız ve biz akşam evlerimize gidiyoruz. E, yarın dönüşümüz buraya muhteşem oluyor. O yüzden sanat dünyasından da dizi, reyting de projemiz düşse bile çok iyi bir otopsi raporu yaparak e, profesyonel Şimdi az tekrar toparlamamız mı? Şimdi şuradan Merve Boluğur hakkında e, konuşmak gerek. Çok çok çok bir iyi iyi bir oyuncuydu zaten kendisi. Merve Boluğur'un e, Uzun zamandır yok ama ben kesinlikle dönüş yapacağından bahsedebilirim. E, çünkü biz Dizi tamircisi program yapıyoruz Tabii biliyorsun. kesinlikle. Ön gördüğümüz iyi oyunculardan birisidir Merve Boluğur. Yani çok çok iyi projelerde yer almıştır. Gerek magazinsel olarak da çok ön plandaydı. Kesinlikle mesela. çok ee... nadide seçkin bir sanatçımız. Gerek ben ve ekibim olarak gerek profesyonel uzmanlardan yardım alsın kendisi. Muhtemelen şöyle bir öngörüde bulunmak isterim. Düştüğü şartlarda yeniden devam ettiyse yeniden düşmüştür. Psikolojide şöyle bir durum var. Yani aynı koşullarda sanatınızda veya projeniz devam ederseniz yine aynı hüsran çöker. Bu da sizin özgüveninizi yıkabilir. Hatta depresyona sokabilir. Kim girmez ki? Böyle bir durumda hepimiz girebiliriz. Şimdi, şimdi ben bile... uzman olarak bile yeni koşullarda otopsi raporuyla uzmanlardan yardım alarak ancak bir engeli merdivene dönüştürebiliriz. Merdivene dönüşebiliriz.